Amerika Birleşik Devletleri istihdam piyasası verileri bizi yine geldi. Ne demek istiyorum? Dün JOLT raporu açıklandı. JOLT Jobs Opening and Labor Turnover Report anlamına geliyor. Kabaca hesaplamaya çalıştığı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz istihdamı yapılamadı, kaç açık pozisyonun olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Rakam beklenen üstünde. 10 milyon bekliyorduk, 10.4 milyon geldi. Yani işgücü piyasası hala İşçilerin lehine, yine FED bunu istemiyor. Bunun enflasyon neden olacağını düşünüyor. Çünkü eğer fazla fırsat varsa insanlar işlerini terk etmeye daha eğilimli oluyorlar. Çünkü gittikleri yerde daha yüksek maaş alma ihtimalleri var. Rakamlar hakikaten bu yönde bu arada. Eğer aynı pozisyonda kalırsanız yıllık artışınız maaşınız %7,5 civarında kalıyor. Buna karşı iş değiştirirseniz bu %15'leri buluyor. İşte güçlü bir istihdam piyasası bu yönden çalışanları en güçlendiriyor. Enflasyonu ise başımıza dert ediyor. Rakamlara baktığımızda FED'in isteği bunun birebir olması. Yani her istifa eden insana karşı piyasada en fazla bir açık pozisyon olması. Gerçekteki rakam ise 1.74. Ama dünkü açıklanan verilerde tek kötü olan bu değil. Geriye dönükle revizyon yapıldı. Evet. Dün başka bir veri daha açıklandı aslında. Fed'in tutanakları açıldı. Son toplam tutanakları ve oradaki tutanaklarda diyordu ki Ekim ayında istihdamdaki düşüş olumlu ama yeterli değil. O dün Ekim ayı istihdamıyla ilgili bir revizyon geldi ve düşüş olmadığı yükseliş olduğu ortaya çıktı. Bu da Fed'in daha da moralini bozacak bir şey. Fed'in morali bozulunca bizim de moralimiz bozuluyor. Niye? Çünkü faizleri yükseltmeye devam edeceği, para politikası sıkı tutacağı netleşmiş oluyor. Bunu ne yapmıyoruz? İstemiyoruz biz. Öte yandan dün piyasalara aramakta. Bu gelişmeleri çok olumsuz değerlendirmediler. Çok yeşil bir gündü. Rapor gelince bir düşüş oldu. Kırmızıya bir ara bir dönüldü. Tekrar yeşille bitirdik ama. Tesla %5'in üzerinde arttı mesela. Dün bir önceki günkü o sert düşüşe tepki verdi. Borsa genelde yükselmişti. Peki bunun sebebi ne? Bu iç karartıcı tablonun içerisinde aslında onlu bir iki detay var. Galiba Wall Street'te birileri o detaylara yakalandılar. Tarım dışı istihdamdaki artışı bu grafikte. Görüyorsunuz 2020'de Covid'de sert düşüş yaşanmış. Daha sonra acayip hızlı bir artış var. Şurası Mart ayı Mart ayıyla zirve yaptı. Oradan beri hafif bir gerileme var. Ama hala baktığımızda tarihi olarak yüksek seviyelerde. FED işte bundan hoşlanmıyor. Öte yandan bu endeksteki değişme yıldan yıla değişmeye bakarsak haberler biraz daha iyi. Şu çizginin altında kalan dönemlerde istihdam verisinin negatif olduğunu görüyoruz. Yani açılan pozisyon sayısı insanların istifa etti veya işten atıldığı pozisyon sayısından daha az olduğu dönemler. Mesela 2020 Covid malum 2008'de yaşanmış ekonomi kriz sırasında. Ve bu negatife geçince yani şu çizginin altına düşünce bir noktadan sonra Fed dayanamayı faizleri düşürmeye başlıyor. Böyle baktığımızda olumlu gelişme bu veri bu çizginin altında inmiş durumda. Yani çok az burada görüyorsunuz yıldan yıla istihdam verisinde hafif de olsa bir düşme var ama bu sertleşecek %3 çünkü Amerika'dan gelen piyasa raporları hepsi işlerin yavaşladığını gösteriyor. Bu aşağı doğru indikçe Fed'in gevşeme ihtimali yüksek. Borsalar herhalde bunu satın aldılar biraz. Yani Fed'in en azından daha fazla agresifleşmeyeceği, Fed'in de bu raporu gördüğü ve gevşemeyle ilgili ön yüzde bize öyle söylemese bile arka tarafta yavaş yavaş hazırlık yaptın herhalde piyasa değerlendiriler. Ondan biraz yeşilliktin. Bir başka enteresan raporda bu. Burada da maaş artışlarını görüyoruz. Yani şimdi istihdam aşırı yüksekse maaşların çok artması beklenir ama öyle olmuyor. Burada dikkat ederseniz maaşlarda artış durmuş ve geriye doğru dönüş başlamış durumda. Fed'in esas korktuğu konu bu. Yani Fed kimse işsiz kalsın istemiyor ama maaşlar artmasını istiyor. Bu raporda bize diyor ki evet istihdamda hala piyasada iş gücü açığı var ama maaşlar fazla yükselmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Mesela dün dinlediğim yorumlardan bir tanesinde Amazon gibi, Salesforce gibi büyük şirket eleman çıkartmaya devam ettiği ama küçük girişimcilerin bu elemanları aldığını söylüyordu Bu da bu insanların daha az maaşla yeni pozisyona razı olduğu anlamına geliyor olabilir. Fakat daha ben şu videomda anlatmıştım. Ben bu iş gücü piyasasıyla ilgili raporlara hiç inanmıyorum aslında. Burada teknik bazı hatalar var diye düşünüyorum. O videoyu tekrar bir izleyin. Ama FED sonuçta bu rapora bakıyor. Maalesef teknik hata olması ihtimali yüksek ama yine de buna bakıyor. Bundan dolayı FED'de bir gevşeme yine beklemiyoruz. Evet, maalesef yine size iyi haberler veremedim ama gerçekçi olmakta fayda var. Bu arada bana sık sık şu soru geliyor. hocam. ...Türkiye borsası hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir şey düşünmüyorum. Açıkçası Türkiye'de çünkü enflasyon körükleniyor. Yani dün de memur maaşları %25'den de sonra 30'a çıkarıldı. Dün yine öğreniyorum ki düşük faizli konut kredileri geliyor. Türkiye'de enflasyon körükleniyor şu anda. Enflasyonun körüklendiği bir yerde hisse senetleri bir yere kadar yükselirler. Ama bu sonsuza kadar sürdürülebilir bir pozisyon değil. O yüzden hani seçimlere kadar bence bu parti devam edebilir. Ama seçimlerden sonra kim kazanırsa kazansın bu gevşek para politikasına son verilecek. Çünkü ülke... İntihara doğru sürükleniyor şu anda maalesef. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bakın Amerika'ya maaşlar fazla artmasın, istihdam fazla artmasın nasıl uğraşıyorlar? Türkiye'de tam tersi yapılıyor. Şimdi gideceğiz bir yer var. Oraya kadar gidiyoruz. Bizim şirketlerimizin Enflasyondan arındırılmış bilançolarının iyi olmayacağını tahmin ediyorum. Ama bilançolar enflasyona arındırılmış olmadı açıklanıyor. O yüzden yüksek karlılıklar gelecektir. İnsanlar da bunu farkında olmadığı için işte şirketlerimizin iyi gittiğini düşünüyor. Oysa iyi gitme ihtimali kimsenin yok. Enflasyona arındırıldığında böyle bir ortamda para kazanmak hakikaten çok zor. Evet, durum bu. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.